Evet, arı dostları geçen haftaki videomuzu izleyen dostlar hatırlayacaktır biz strafordun kovan yaptık bu kovanlara sonradan bir işlem daha ekledik onu size göstermek istiyorum üst kenarlarını arınız kapattığımız çoğulu ya da naylonu yapıştıracağı için straforun kopma ihtimaline karşı kenarlara iki buçuk santimlik profilden komple alüminyum profille kapladık şimdi size onu göstereceğim ve ondan sonra ağlarımızı aktaracağız strafondan yaptığımız kullan için çok sayıda telefon veya mesaj aldık yardımcı olmak adına bilgilerimizi paylaştık orada bir dostumuz şöyle demişti iş yapıyoruz, insanlara iş öğretiyoruz derken yanlış öğretiyorsunuz. Ee, arkadaşlar biz kimseye iş öğretmiyoruz. Biz bunu nasıl yaptık onu paylaşıyoruz. Ee, bilgi paylaştıkça güzeldir. Tabii ki olumsuz eleştiri ya da olumsuz yorumlar olacaktır. Ancak onun da bir sınırı vardır. Dediğim gibi biz kimseye iş öğretmiyoruz. Bunu nasıl yaptık onu paylaştık. Çok da güzel tepkiler aldık. Stofor çünkü özel bir yerde kendimiz bastırdık. O yüzden öğrenmek isteyen arkadaşlara yardımcı olduk. Yine de yardımcı oluyoruz. Şimdi şu profili size gösterdikten sonra arılarımı aktaracağım. Bunu ilk yaparken yapmamıştık. Şu gördüğünüz profili sonradan dört köşesine ekledik. Arının straforu veya koyduğumuz yemliği yapıştırıp ...bir zaman kokmaması için şöyle... Görürsünüz. ...gayet güzel oldu. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Evet. Diyin ki... ...bunda sağlıklı olacak mı? Arı duracak mı? Arı bunu kemirecek mi? Yani biz de bilmiyoruz. Deneyeceğiz. Sonuçları yine buradan paylaşacağız. Dediğim gibi sadece deniyoruz şu anda. İla bu strafordan yaptığımız kolonlar çok doğru düzgün sağlıklı arı durur demiyoruz. 10 gündür aktarmadık arılarımızı sebep kontrol ediyoruz straforlarımızın koku var mı, herhangi bir terslik var mı. Şu ana kadar hiç öyle bir şey olmadı. Şimdi arılarımızı aktaracağız. Keyifli seyirler. Süzdükten sonra peteklerimizi vermiştik arılarımıza. İşte hem kalan bal kırıntılarının toplaması için hem petekleri biliyorsunuz bozuyor koyduğumuz zaman makineye. Ve o düzeltsin diye. Üst kat baya bir peteklerimizi düzeltmişler. Şimdi bir iki tane kontrol amaçlı Atmak istiyorum. Verdiğimiz şerbeti koymuşlar bu yarımlara. Bayağı düzeltmeye çalışmışlar. Şimdi strafor kuvarımıza alacağız arılarımızı strafor kek keminmez diye tahmin ediyorum baya bir arkadaş kullanmış onlardan izleyip yapmaya çalıştım evet bu aradaki Çerçebemiz de, de aynı, Çerçevede de aynı. Bu para katta, Bunlar da gayet güzel temizlemiş paralarımız. İnşallah yapıştırmış paralarımız. Evet. baldan sonra mevcut azalmış bunu bu son bir ayda iki ayda bir aya kadar besleme yapıp kışı hazırlamaya çalışacağız tahmin ettimden az şu anda mevcut öğlen saati ağlarımız sarılığı da olabilir bu yüzden de bu kadar az gözüküyor olabilir Çok az bir balımız var bunda. Anlarımız biraz stresli. saldırılmışıyor Evet, burada da Başarılı güzel bir şekilde günlükler var, haftalıklar var. Çok güzel. Anaımız buralarda bir yerde. Paramızın düzenini bozmadan bu tarafa alacağız. Lazarımız kaldı bunun içinde. Çobor konunu da koyduk. Birkaç güne Tekrar kontrol edip bakacağız anımızın durumu nasıl, o Onları sevdi mi, aksi bir durum var mı? İnşallah aksilik olmayacak diye tahmin ediyorum. Böyle şerbetliğimizi de zaman. Deneme amacıyla yaptığımız için kapak yapmadık. İlerleyen dönemde verim alırsak sağlıklı olursa aynı zamanda strafordan kapaklarını da yapacağız. Şu anda ben mevcut kullanmış olduğum aynı kapağı kullanacağım.